A papalarım hoş geldiniz. Hepinize günaydın ve bütün A bir görevi yaptık gire gitmez giremez harika. Oğlum... Aa bebekler de geldi süper. Abi ben bir şey diyeceğim ben en son videoyu çektiğimden beri girmedim. Sen kimsin? A yeni insanlar geldi. A olan bizim bir şeyimiz ölmüştür. Evet ölmüş. Evet. Tam sen geri gel. Aa silah bulmuş. Aferin nasıl silah buldun? Harika. A hoş geldiniz. Yine hareketli bir giriş oldu. Ee... <gülüyor> Okey, buraya geliştirmemiz gerekecek ama geliştirmem çünkü param yok. Um, sizin bebek... <gülüyor> Bebeklerinizi bir süre tutmak zorunda kalacaksınız. Özür dilerim. Ka Kaç kişi aşıyor? Okey, ben 5 kişi alabiliyorum şu an. Tamam, bunları alabilirim. Hoş sen zaten bizdensin, gel. Peki bu etkiliyor mu beni? Hayır, ee, dışarı çıkanlar zaten... Zaten bir şey, Sen, sen gel bakayım. Gel, gelin şöyle falan gelin. Oraya buraya gelin. Assign five dealers into right room. Okey şöyle bir bakalım görevlere. Deliver one baby biraz sonra bu olacak. Bunu da halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz dur sakin. Sen nesin sen perception geldin. Harikasın baya. Harika onu da yaptık. Sen nesin bakayım sen. Sen nesin lan? Seninle mi buraya alsak? Harika güzel. Sarım bir kişiyi daha kaldırabiliyoruz şu an yok. İki kişiyi daha kaldırabiliyoruz. Yok sen geri dön lütfen. Brittany geri dönsün. Abaplarım baştan hoş geldiniz. Biraz e, kaotik bir giriş oldu ama yani baya aksiyon vardı gördüğünüz gibi. Hayt küreyim Size silah verebiliyor muyum? Veremiyorum. Okey kimi çağıracağımızı biliyoruz. Nükleer Taylor! Sığınağın karizmatik savunucusu, karizmatik kahramanı Nükleer Taylor'ı çağırıyoruz. Gel bakalım nükleer taylor. <gülüyor> At nükleeri ko koçum. Hadi bakayım. Ohohohohohohohoho. <gülüyor> Şerefsiz bak ölmedi. Neyse umarım bu radyasyon bebekler için e, o kadar da sağlıksız değildir. Şimdi okey be ben acaba neler yapabilirim? Living quarters bile yapamıyorum çünkü şey yok. E, okey. Şimdi. <gülüyor> küçük küçük şeyler, talihsizlikler. Ee, dur lan bir şey almayacağım, bekle. Ee, bunu üç tane yaparsam 150 e, para daha alacağım. Bir tane de Babydewall'a gelirsem 25 de oradan gelecek. 175 alıyor olacağım. Ee, Okey, o zaman şöyle yapabiliriz. Sen nesin hocam, ne yapıyorsun? Sen, ka sen karizmatiksin. Ooo, sen çok karizmatiksin. Tam bu kadar karizmatik birisine... Kimi, hangi ismi vereceğimizi biliyoruz. Evet. <gülüyor> Gel bakayım sen buraya. Sevmen doğru odaya aldım ama şu an. Sen nesin peki? Sen strengtsin. Peki sen ben böyle alırsam falan? Hiçbir şey olmuyor. Hala dur. Allah kahretmesin. Okay tamam bebeğe isim veriyoruz. evet Değerli ahbaplarım. Ee, siz de buraları yazmışsınız. Ee, hatırlarsanız geçen bölümde sormuştum. Ee, ismini vermek isteyen var mı diye buradaki... Ahbaplarımıza. Volter Valer ahbaplarımıza. Ve evet. E, siz de çok sağ olun yazdınız ve ben de endişeli Ulan yetmeyecek. Sığınakta bu kadar insan yok diye. Neyse ki yeni yeni insanlar geldi harika oldu. O yüzden ilk is ilk ismi veriyoruz ama sanırım soy ismi değiştirmiyoruz. Dur bakalım değiştirilir miyiz? Evet. Okey tamam. Özür Dur nerede nerede? Dur dur dur çocuk. Gel buraya. İsmini değiştireceğiz. Soy ismim bu olmayacak senin. Türkçe karakter yazamadığım için kusura bakmay bakmayın. Oğuzkan Çorak olacak. Okay. Hayırlı uğurlu olsun hadi bakayım. Yavaş yavaş değiştireceğiz şeyleri. Hah bir şey oldu ne oldu? Hah evet bunu yaptık harika. Okey bu biraz şeymiş ama olsun tamam. Biraz biraz para geldi en azından. Birazcık para geldi. Oh iyi ki level atlattık bir şey olmadı. Ulan hala şey yapamıyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Seni şöyle şuraya getirsek olmaz mı acaba? Hah harika. 5'te ee, 3 yaptık. Peki. Acilitisi yüksek olan birisi yok mudur? Acilitisi yüksek ama zaten en yüksek acilitiler orada. Dur bakalım belki Joe Thompson'ı buraya getirirsek. Hayır hiçbir işe yaramadı. Peki seni baştan buraya getirirsek. Aa oldu lan. Saçmalığa bak okey seni buraya getiriyoruz abi önce tamam mı? Sonra seni baştan buraya koyuyoruz. Yay. Çakallıklara bak ya. 5 tane kel şey olsun diyor. Kel ahbap olsun diyor şeyde. Sığınakta. Ulan ben 5 tane kel ahbapı nereden bulayım? Var mı lan 5 Hiç yok ha. Şu an hiç yok. Saçlarını kazımak isteyen var mı ahbaplarım? Va kazımak istiyor musunuz saçlarınıza yorumlara <gülüyor> yazın bakalım. Ulan ne güzel paket veriyormuş ya. Neyse artık buna şey yapacağız. 500 500 güç istiyoruz. Hadi bakayım. Evet bunları yavaş yavaş toplayalım. Ee, bir bebek daha yapabilirim sanırım. Ama şu an o bebekleri şey yapmak istemiyorum. Çünkü abi bu bebekleri yaparsak sıkıntı olabilir ya. Hatta olur yani. Olabilir değil. Uf, hiç iyimiz yok. Dur bakalım, sen geri dönüyorsun, senin yanında 208 kapak var. Gel, harcamaya hazırım. Evet. Yukakulaları da bu şekilde harcayabiliyoruz. Onda bu şekilde sö söylemiş olayım ve böylece, böylece şunu yapabiliyorum. Artık bu volt, bu sığınak 22 kişiyi alıyor. O yüzden bebekleri Dünya'ya getirebiliriz. Hadi bakalım. Bir bebek daha. Sarah Clark. <gülüyor> şu, an, şu an bakalım bakalım. Sen, sen kim bir şey yapacaksın? Bobby Robinson. Tamam sen Bobby olmayacaksın artık. Aynen Seni artık Eren diyeceğiz sonra soy ismini de değiştireceğiz. Eren'e bakalım muhafık saç almış ha. Oğlum. Wow okey. Bu, bu saçla doğmuş Eren. Bu daha böyle oldu, harika. Tamam, Daniel Robin, nükleer teylerin kızı bu. Bak nükleer teylerin soyundan gelenler var ha, onlar, onlar çok ileri geçecek. Oha, Overseers Office, Radio Studios yapabiliyorum artık. Harika, harika. Diğer yerleri bir geliştireyim iyice. Onları da geçeceğiz, onları da geçeceğiz. Önce lan, Pişt! hayır, hey, yok, hayır, yok öyle bir şey. Buraya geç, buraya geç. Hemen flört ediyor. Yer yok oğlum yer yok. Nasıl besleyeceğiz biz bu ahbapları ha? He? Sorumsuz herif. Okey. Senin elinde silah yok değil mi? Ama en azından seviyen yüksek. Dur bakalım burada bir silah. Senin, endure... senin strength'in iyi değil ki. Ama senin de... bunun da strength'in iyi değil sanırım. Evet senin de strength'in iyi değil. Hocam sen onu bırakıyorsun. Bunu da bırakıyorsun. Sen şuraya geçiyorsun. Yak. Gözünüzü seveyim etrafta boş boş dolaşmayın iş yapın bir şey tamam ben size iş vereceğim ben size iş vereceğim ee, dur lan hatta hatta aslında ben sana ne yapacağımı biliyorum ben ne yapacağımı biliyorum buraya ama, ama yapacak param yok <gülüyor> Par lan Şişt! abi okey tamam size iş lazım boş boş etrafta dolaşıyor herkes size iş lazım bize iş gelecek dur lan sen, sen buradasın şey nerede hocam sen buraya gel Hayır sen de buraya gel. Ha! Oh! Sonra doğru doğru bir e, şey. Sen bunu al sana eski e, giysini de geri veriyorum. Ha. Güzel. Artık bura oh bu kapı şey geçirmez ya. Kurcun geçirmez artık bu kapı. Ben sizi muyum? Hayır, upgradeleyemiyorum. Param yok. Kesinlikle param yok. Ee, gizemli yabancı gelirse böyle bir klasik şey müzik, noir müzik çalacak. Dındın dı -dın diye. O zaman bir şeyler yaparız. Şu an dışarıya kimseyi yollamadık değil mi? Okey. Aha! Reynirler geliyor. Gelin ulan! ha. <gülüyor> Hiç korkmuyorum sizden. Burada iki tane aslan parçası bekliyor. Burada iki tane aslan parçası bekliyor. Siz de gelin abi gel. Elinizdeki pavalarla saldırın. Hadi bakalım gelin. Bekliyorum sizi. Buradayım bekliyorum. Elime... Elime kahvemi aldım, bekliyorum. Çocuk kaçıyor. Çocuk, çocuğum git ya gözünü seveyim. Chris falan yok mu ya? Al. Oh! <gülüyor> Böyle dokunabiliyoruz bunlara. Silahları varsa alıyoruz. O formal ve alırım. Sende yok mu silah bir şeyin? Hadi düş. hadi hadi. Bo hadi boş yapma lütfen. Hadi öl artık. Hadi yaşamakla şey bizim zamanımızı harcama. Ha. Oh biraz biraz paradır bu. Biraz aksiyondur aynı zamanda da. Ben de buradaki gücü de toplarım. E, içini, biriniz de bunu giysin o zaman. Ne, ne diyeyim? Ya sen giy. Dur sen giy evet. Hocam sana bunu giydiriyorum. Çünkü artık ben sizi raşlayacağım. Raşla, rush, da rush rush, rush rush Harika. Birazcık daha şey topladık. Bir de sizi rushlatayım. Harika. Allah kahretsin. Nükleer Taylor. Nükleer Taylor. Gel ko koçum. Hemen hazır. Dostumuz. Bunlar hep silah lazım ya. Aa dur şey silah vardı lan. Birisinin silahı vardı. Dışarı yolladığımız birisinin silahı vardı. Dur. Ha! o kadın tek başına halletti. Janet Richard seni hatırlayacağım. Sonra da büyük bir ihtimal ismini değiştireceğim ama. Dur içinizden birisinin silahı vardı. Kimin silahı vardı? Senin miydi? Aa senin silahın vardı evet. Aa harika. Artık kimin de silahı olacak? Senin de silahın olacak. Senin ben formal verini alıyorum elinden çünkü başka yerde ihtiyaç var. Sana giydireceğim. Aa sende Republic robes var. Luck veriyor. Republic robes giymesen bunu giy. Bu tarafa giydireceğiz Republic robes'u. True Roman indeed. Hadi bakalım go. Yes. Harika. O param da oldu ha. Ben sizi upgradelerim. Aa, arka. Hadi bakayım. go diyemiyoruz. Hangi en azın daha az? Sizin daha az. Hadi bakayım, go. Nükleer teller, nükleer teller. Ha yok, tamam onu halledersiniz siz. Onu yaparsınız. Ya yangınlar okey. Şu an korkunç bir distopyan içinde yaşıyoruz. o yemek azalıyor. Yemek, yemekler çok azalıyor. Yemekler çok azalıyor. Yetişmiyor. Okey, buraları halletmemiz lazım. Buralara insanlar vermemiz lazım veya yükseltebiliriz. Bak ha, yükseltmek daha cazip bir teklif olabilir. Daha cazip gelebilir. Bıyıklı bir herif yok mu yani Nükleer Taylor'dan başka? Hiç kimse bıyıklı değil abi. Tek Nükleer Taylor bıyıklı. Birisine Osman ismini verecektim ama bir tek Nükleer Taylor bıyıklı. Ona da Osman demek istemiyorum. O çünkü nükleer taylor. Ve evet nükleer taylor'ın kendine ait e, başka bir videosu gelecek değerli ahbaplarım. E, ne zaman değil üzerinde düşünüyorum şu an neler yapılabilir, nasıl yapılabilir diye. Ama size garanti ederim ki gelecek ve çünkü yapılması lazım bunun. Yani öyle bir şey bu. Yapılması gerekiyor. Neyse şu görevi yapalım en azından ya. 500 Ben bunu yapamayacağım ha. Ben, benim bunu yapmam için sayarım önce bir ee, berber falan yapmam lazım. Berber içinde, hay hay hay hay ho ho. 50 duvarlara çıkmamız lazım. 50 duvarlara çıkmamız biraz zor, o yüzden. Evet, bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi X'e basacağım ve bu görev gidecek ve bunun yerine başka bir görev gelecek. Merge 4 pairs of rooms together. Okay, bunun için de para ihtiyacım var ama olsun. Ee, en azından. E görevleri nasıl iptal edeceğimizi göstermiş olduk. Şimdi bir daha iptal etmek istersem Bunun için iki Nukacola Quantum harcadıyor bana. Nukacola Quantum yok tabi ki. Onun için de para istiyor. Nukacola Quantum almak için de para istiyor. Onu da yapmayacağım. Ya ben bu oyunu telefonda indirmeyi denedim. Telefonda indirebilirsiniz bu arada. Ee, yine bilmeyen ahbaplarımız için söyleyeyim. Bu oyun tamamen ücretsiz. Telefondan, bilgisayardan, konsoldan herhangi bir yerde indirebilirsiniz oyunu. Telefonda çalışıyordu daha önce çok rahat bir şekilde. Şimdi optimizasyon problemleri falan çıktı, reklamlar araya girdi falan filan, telefon sürme bir şey oldu böyle ilginç bir şeyler oldu, bilmiyorum. Bu arada yapabileceğimiz odalara bir bakalım. Şimdi, ee, bizde olmayan, şu an Med Bay var. Med Bay yaparsak, yani sağlık ocağı burası, ee, buradan bize ilaç çıkacak. Stimpack yapacağız. Steampunklar bizi iyileştiriyor. Ee, bilim laboratuvarı yap yapacaksak, kimya laboratuvarı yap yapacaksak ee, buradan ee, radyasyonu ee, temizleyebileceğimiz ilaçlar yapıyoruz. Rade veydana. yani yöneticinin ofisini yaptığımız zaman ee, görev timleri, görev takımları kurup böyle 3 kişi, ya istersek tek kişi ama ben 3 kişi yollamayı tercih ediyorum. ediyorum. Böyle 3 kişilik takımlar halinde de dışarı yolluyoruz. Bir de radyo stüdyosu yapabiliyoruz. Radyo stüdyosu da ee, dışarıdan. Dweller'ların bize gelmesini sağlıyor. Buraya gelmesini sağlıyor. Aa okey burada bir sığınak varmış deyip geliyorlar. Ama benim asıl sıkıntım şu an e, Dweller şey değil para abi. Benim paraya ihtiyacım var onun için de görev yapmam lazım. Ha, biraz sonra bir, bir süre sonra para hiç şey yapmadan gelecek böyle. Su ve e, besin, gıda e, şu an ancak yetiyor. Şu seviyenin altına düştüğü zaman kırmızı oluyor. İnsanlar mutsuz olmaya başlıyor bize yetirince beslemiyorsun diye. Sen Power plant'dasın. sen Siz kafeder, Kafeterya'dasınız. Sen Power Station'dasın. Hiç yok ha. Hem güçlü hem de böyle dayanıklı birisi yok. Ya Yo, sen varsın lan çocuk. Aa çocuğa bak. Bu arada 2 saat 50 dakika sonra büyüyecek diyor bu çocuk. Sadece 3 saat içinde büyüyorlar. Hadi bakayım. Olsan büyüyorsun ha. Eren de büyüyor ama Eren o kadar güçlü değilmiş. Ama o da karizmatikmiş bak. <gülüyor> Okay. Ee, evet Sara çocuk ama Hem güçlü hem de Endurance'ı var Birazcık da karizmatik ama karizmatik yanını Kullanmayacağız biz ee, Bize gücü ve dayanıklılığı lazım Çünkü dışarıya olacağız onu Çorak toprakları yollayacağız büyüsün ama artık herhalde O da sonraki bölümü kadar kalır Öyle gibi geliyor bana Gözden şurada iki tane Aplamımız var bunlarda e, isimlerini verelim Evet Osman ve ee, kara keçiyle dahil edeceğim bu sığınağı ama şu an değil çünkü uygun adayları bekliyorum onları uygun adayları bekliyorum. Şimdi Alan Morgan senin ismin tabii ki Alan Morgan olmayacak. Tabii ki Alan Morgan değilsin sen artık. Sana bundan sonra Hell Flame diyeceğiz. <gülüyor> sen Flame ailesinden geliyorsun. Red Roach Infestation hadi bakayım nükleer Taylor. görelim seni. Evet evet onu fark ettim. Bir şekilde hallederiz onu. Halledeceğiz. Hadi bakalım. Nükleer Taylor. Geldi geldi geldi. Nükleer geldi. Sorunlarınıza nükleer çözümler. Ha, ölecek ha. Şey, aynen öldü. Nükleere gerek kalmadı. Sizi bir rushlayabilir miyiz? %33 Hadi bakayım. Oh okey. Ucundan kurtardık. Güzel oldu. Yemeği de biraz şey yaptık yani. Hafifte bir mutluluk geldi. 339 harika. Seni güncellemiyorum durumu sanırım. 150 gerekiyor yok. Para gerekiyor. Um, ama senin strength'in ne durumda? Güzel. Senin strength'in yok. Senin senin endurance'ın varmış. Senin strength'in yok. Senin strength'in... Abi. Hellflaming strength'i yok. Biraz gücünüz olsun lan. Neden kimsenin gücü yok? Senin perception'ın var. Senin de agility'in mi var? Yok. Senin de agility'in de yok. Neyiniz var? Senin aciltin var. Seni, seni yemeğe yollayabiliriz daha sonra. Seni de yemeğe yollayabiliriz. Ee, ama bunları çağırdığım anda hemen eh, hate, flört, flört o muhabbetlere girişecekler. Aslında yemek çıkarabilirim bir tane daha değil mi? Evet. Bir tane daha yemek e, yeri yapabilirim. Hadi bakayım. Dinner. Grace. Ve Beverly aşağı iniyor. Güzel, Gü gücümüzü topluyoruz. Yemekler de e, zaman içinde gelecek, güzel. Su da hafif hafif şey, peki sen, senin perception'ın var mı var? Senin var mı? <gülüyor> Yok, ama buradaki birisinin var da sanırım. mi var? Evet, flame'in var, harika. Ne yapacağımızı biliyoruz o zaman. Bir tane water treatment da buraya koyuyoruz. Sen buraya geliyorsun. Ve de Hellflame buraya geliyor. Evet, Flame ailesinden gelmiş ve... Ee, anası babası ismini Hell koymuş çünkü... <gülüyor> anası o ismi koymuş, doğurmak cehennem gibi hissettirmiş falan. Çok özür dilerim sadece. E, oy, oyun için küçük şeyler yapmak koşuma gidiyor. Ben sana şey diyeceğim. Okey, orada bir isim görmüştüm, DJ'li, MC'li DJ falan. Ama sonra başka bir forumun altına Yılan diye yorum yaptı ve e, o ismin sonunda da Yılan vardı. O yüzden sen Yılan olacaksın. Yılanciog. <gülüyor> Okey, <gülüyor> tamam <gülüyor> boşuma gitti. Böyle kalsın Yılanciog. Zaten böyle bir karizmatik de yani. Ee, böyle uçuk küçük statları da var, böyle yılanlıklar yapıyor arada sırada. Ya. O, o demek. Zaten üzerinde bir soylu şeyi de var, hafif bir o hava da var. O yüzden böyle. Ya bazı bazı isimler böyle küçük küçük değişikliklere gidebilir o şey değil. Böyle küçük narratifler koymayı seviyorum ben. Yani hoşuma gidiyor. Herkesin böyle küçük küçük hikayesi oluyor. Sizi bir röça hocam. Bakalım yapabilecek misiniz? yapamalar Nükleer Taylor. Nükleer Taylor. Evet evet. Nükleer Taylor. Gel. Aa ben birisine silah vermiştim. Silahı verdiğim kişi aşağı gitti. Nerede o acaba? Burada mı? Yok. Hellflame'i mi ver? Hellflame'e vermiştim sanırım. Evet. Hellflame'e silahı alıyorum ve kime veriyoruz? Şu an için ismi Brittany olan kişiye veriyorum. O kalsın o hapalımız orada bir korusun burayı. Kimin strength işi? Daha yüksek. Senin senin strength'in yok ki, senin sadece endurance'ın var. Tamam. Silah sende kalsın. Hiç sıkıntı değil. Okey, En azından iş iş gücünü de şöyle bir çözmüş olduk. Böyle güzel oldu yani böyle. Çocuklar da büyüyünce böyle radyo kulesi radyo kulesi yaptığımız zaman bu arada, radyo kulesi yaptığımız zaman ölümcül pençe saldırıları başlıyor yani. Şu an sadece raiderler saldırıyor ama zaman içinde raiderler yerine başka şeyler de saldırabilir. Yani yine raiderler de saldıracak ama e, radyo kulesi yaptığınız zaman ölümcül pençeler, Deathclaw'lar saldırmaya başlıyor. Bugün korku filmi yok arkadaşlar. Bugün korku şansında bir şey göstermiyorlar çünkü. <gülüyor> e, Dolduk yani. Dolduk şu an. iki kişi daha alabilirim ama iki kişi de özel durumlara saklıyorum. işte Paket paket gelir bir yerden bir şey olur. Şey yapmayalım. Ee, yere ihtiyacımız olsun yani. Yoksa bir iki hafamızı dışarı atmak zorunda kalırız. Aman öyle bir şey yapmayalım. Evet sana da artık sen de artık Jeremy Clark değilsin. Sen de artık Kula Yalçın diyeceğiz. Yes! Sen artık Kula Yalçınsın. Yeni ismin hayırlı uğurlu olsun. İyi ben bir şey söyleyeceğim. Güzel bir düzenimiz oluyor az çok. Şu odaları da bir birleştirelim. Aslında kaç odayı birleştir diyor bana. Oha 30 şey 4 çift odayı birleştir diyor. Hocam şaka mı yapıyorsun ya? Ya şu ikisini birleştirirsem bir zaten şey yani. Anladın mı? Bunu yükseltmek 750 istiyor. Bunu yükseltmek kaç istiyor? 250 daha 1000 yaptı. Bunu da 250 istiyordur. Evet 1250 kapsa e ihtiyacım var onu yapmak için. O göre de yapılacak gibi değil yani 1250 kapsim olur mu? Aslında bunu yapana kadar sanki yavaş yavaş oraya çıkar gibi geliyor bilmiyorum. Belki Mysterious Stranger'da çıkarsa aslında gizemli yabancı da çıkarsa onun ne kadar para vereceğini bilmiyorum. Ama mesela iki, iki, iki defa çıktı diyelim hiç iki defa çıkmaz ama gidebilir ha öyle bir ihtimal var. Düşük bir ihtimal umutlarımızı yükseltmeyelim düşük bir ihtimal ama yine de öyle bir ihtimal var. Benden hafif bir yorgunluk var, hafif bir, e, tabii küçük bir enerji eksikliği de var bugün. E, aileme uğradım Kıbrıs'a, o yüzden onun böyle bir küçük bir burukluğu da var. Odalar güzel ya, odaların tasarımı falan falan güzel hoşuma gidiyor. E bu odayla bu odanın farkı ne? Bilgisayar, Bilgisayarlara farklı yerlere koymuşsunuz abi. Ne yani? Hiçbir fark yok. Bir de bunda pencere var, burası full şey, okey bu birazcık tehlikeliymiş, evet. Yo anlamadım. Sol taraf daha geliş, sol tarafın daha gelişmiş olması gerekiyor. Neyse. Sizde neler var abi? Aa evet. Okay. Odaları geliştirdiğiniz zaman odalar böyle arkaya doğru da genişliyor. Bakın sol taraf şey değil. Sol taraf çok dar aslında. Burada aynı şey var mı yok? Burada aynı şey yok çünkü. Ha bu da aynı şey yok. Çok geniş. Mesela bu odaların Genişliğe Ha gelin gelin gelin. Evet evet. Biz de sizi bekliyorduk. Çok iyi. Çok iyi lan bunlar. Geliyor bana kıyafet veriyor, silah veriyor. Gelin abi. Palalarla kocaman çelik vault kapısını, sığınak kapısını aç nasıl açıyorlar hiç bilmiyorum ha. Hadi bakayım nükleer göreceğiz. Harika, bayılıyorum bu işe. <gülüyor> Ölün lan. Hadi bir tane daha göreceğiz en azından. Oo, silah aldık. Alt patlar aldık sanırım veya 5 patlar. Al bakayım. <gülüyor> Çocuklar ağlayarak kaçıyor çünkü radyasyon yediler az önce. Nükleer bir bombalan radyasyon yediler. Baba, Taylor anca bana bomba attı. Nükleer bomba attı. Evet yine oldu. <gülüyor> Şimdi mutlu görünüyorlar gidip babalarına, analarına söylediler. Sen var ya seni efsane yapacağız. Sen efsane olacaksın ileride. Bütün çorak topraklar seni korunuşacak. Nükleer Taylor senin de kendi özel e, videon olacak. Hadi bakayım kendi özel sahip çıkacaksın? sahip olacaksın. Güzel yılan mı? Ha o dedik o da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an daha fazla e, Dweller alamadığımız için ve hala hazırda Bu arada e, Dweller'ler da sınırlı olduğu için e, Şey olarak daha fazla isim veremiyorum yani elimdeki listenin Daha fazla bir isim veremiyorum e, ileride yine sığınan Nüfusu popülasyonu falan artarsa Yine söylerim size ya Abhaplar hadi isimlerinizi yazın İsteyenler isimlerini yazsın diye Onu da o şekilde hallederiz Hadi lan bir şey çıksın Burada neler var abi? Hiçbir şey yok. Bir bilgisayar var, bir kapı var, bir de iki karizmatik adam var. Siz burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Forklift var abi. Abi şeyin içinde forklift var. Sığınağın içinde forklift var. Müthiş! Sen dışarı mı çıksana? Brittany. Sana bunu giydirsem, sana bir de dışarı mı çıksan? Hadi dışarı çık bakayım. Hadi sana bunu da veriyorum. Hadi bakayım dışarı çık. Evet Britany'i e dışarı yolladık. Bakalım ne yapacak. Çünkü Endurance'u yüksek Ya yani Diğerlerini de yollayabilirdim aslında ama. Ee, sığınağında korunmasına ihtiyacımız var. Ama yani şu herif de neyim maşallah. Daha mutlu olabilir miydim? Hayır. Çünkü benim sığınağında yaşıyorsunuz. Ahbaplar sığınanda yaşıyorsunuz. Mutlu bir sığınakta yaşıyorsunuz. Mutlu bir yuvada yaşıyorsunuz. Evet. Burasının o, o olduğunu söyleyebiliriz. Şu an baktığınız bu müthiş yer aslında bir sığınak değil. Sadece bir sığınak değil. Sadece bir dağın içine açılmış bir oyuk değil. volttekin bir deneyi değil. Veya benim yönetimim değil. Burası aslında mutlu bir yuva. Ve e, insanlar... Aslında dünyanın soğukluğundan bu mutlu sıcak bir bayası sunuyorlar. Aslında gerçek bu. Sizi raşlayabilir miyiz? Raştan geldi mi? Dur dur dur. Diğerleri daha önce şey yaptı. Raştayım. Ha ha ha. 43. Ey! Nükleer telir. Hadi bakayım iş başına. Gerek yok. Yangın sadece. Okey. Hadi halledin bakayım. E bitti yangın. Ne güzel. Harika. Müthiş insanlar sizi. E siz zaten biraz sonra çıkarıyorsunuz. Al abi, tabanca. Sen ikinci işi şey olursun. Ha, şimdi sizi bir rastlayalım. Hadi bakayım. Heyter. Ne olacak? Nükleer teler, gel. Hadi hızlı hızlı nükleer teler, hızlı hızlı. Nükleer telerin silah geldi sadece. <gülüyor> o kadar nükleer bir adam. Nükleer T'lerin önce nükleeri geldi. Dur T'leri unuttum dedi. Gitti onu aldı. 600 Nasıl onumuz var ya? Wow, onumuz ne zaman oldu ya? Ben sizi şey yapabilmem mi bu durumda? Evet, seni yapabiliyor muyum? Evet ama daha yine yapmam lazım oha bir 750 daha harcayam lazım abi parayı bulamam ki ben e, şimdi bunu yapmak için 750 750 750 lazım iyice çağrından çıktı işler ne durumdayız yani ne kadar hoş bu da 500 verecekmiş ama yani şey değil ki bu hoş değil ki 500 vereceksin sadece ya ben buraya 2000'den fazla harcayacağım sen ne buldun bu arada? Oha Mert geri vurdu. Aslan be! Harikasın sen var ya müthişsin. İlk önce bir ayıyla kapışmış. Radyoaktif bir ayıyla kapışmış. Sonra oradan kaçmış. Sonra bir tane hamam böceği bulmuş. Hamam böceğini öldürmüş. Ondan sonra bir radyo kulesi bulmuş. Radyo kulesine girmiş. İçeride de şey bulmuş. Paralı asker üniforması bulmuş. Harikasın sen be! Hadi bakayım miyim? be! Tüh, nükleer tedir gel. A yok, sadece şey var. Tamam onu halledersiniz. Nuka Colayla söndürün yangını. Sıcağı iyi gelir Nuka falan iyi gelir. Soğuk içiniz. Süper. O zaman bu yangını söndürmemizin şerefine Harun Refik'sin artık sen. Sen de artık... a John Taylor bu nükleer Taylor'ın oğlu. Wow! O zaman dur dur dur dur, normalde sana Berkay ayağın diyecektim ama madem senin nükleer Taylor'ın oğlusun nükleer Berkay diyeceğim hadi bakayım. O zaman hazırsen de güç santralinde çalışıyorken sana da bu ismi verelim. Dünyanın en güzel ismine sahip oldu şu an Microflash. Charles ve Adam. Adam Adam olarak kalsın ama Charles'ı değiştirelim. Yes, harika. Ve ahbaplar sığınağı gerçekten de bir ahbaplar sığınağı oldu. İçinde ahbapların ee, o yuvalarındaki samimiyeti buldu. içlerindeki soğuk boşluğu doldurdukları bir e, sığınak oldu. E, bir kör fareyle dövüştü. Kör fareyi öldürdü. Bak bu kaçak bir e, köle bulmuş. Kaçak köle yine bacağından vurulmuşmuş. Sonra ka kaçak kölenin bacağını şey yapmış, iyileştirmiş ve ayrıldık diyor. Görüşürüz diyor. Ya git getirme buraya. Evet haklısın. İyi yaptın. Yollarınızı ayırdınız. Harika yaptın. Dediğim gibi Osman ve Kara Keçi'ye artık e, uygun bir adaylar, uygun bir aday geldiğinde şey yapacağız. Çünkü Kara Keçi e, neyse okay. Plan planlarımı sonra söyleyeyim. Osman ve Kara Keçi için tabii ki e, farklı farklı planlarım var. Bu şey içinde. Gel okay, bakalım. Şirin ne kadar gelecek? 175'ti. Önce şunu aldım. Tamam. 175'ti. 170'lik. a seviye kadar mı geliyor acaba? 4 4 e, para geldi. 4 kapak geldi. Seviye kadar mı geliyor acaba? Çok merak ettim bunu şimdi Harika. Ha harika. 5'te 4'ü gitti. Çocuklar bomboş dolanıyor ortalıkta. Hiçbir şey yapmıyor ya. Ne yapıyorsun lan? Ne, ne diyorsun bakayım? Cem şey var mı? Şuna bak sırta sırtı dolaşıyor Kerata. Acaba <gülüyor> olsan <gülüyor> sen misin kereta? 2 <gülüyor> <gülüyor> tane şeyimiz var bakalım ne olacak? Sen kaç level oldun çok merak ediyorum 397 idi level 3 oldun. 400 mü olacak? Evet tam olarak öyle oluyor. Sen level 3'ten 403 mü olacak? Evet. Ee, ulaştığı level kadar geliyor senin, değil mi? Level 3 oldun sana evet. İlginç. Ulaştığı level kadar geliyor. Okey. O ben Akşam emeğinde kocan bir biftek yiyeceğim diyor. Sen ne yiyeceksin? Ye Nükleer Taylor. Afiyet olsun. Hak ettin sen hepsini. Ben hızlı bir şeyler yiyeceğim. Ben herhalde bir Nesquik falan yerim diyordu. Tamam sen ne Nesquik ye. Yılansın zaten. Oğlum çok güzel lan. Orada burada her yerde bir şey çalıyor böyle. Müzik falan. Hoşuma gidiyor. Lan yumurcaklara bak ya. Tetris'le dola oynarız oğlum. Bizi rahatsız etmeyin. Gidin lan. Gidin şeyde oynayın. Ne ne burası? Resident'ta oynayın gidin. Bakın koltuklar var, şeyler var. Kart oyun oynayın, bir şeyler oynayın. İnsanları rahatsız etmeyin. Çalışıyorlar burada. Onlar bize güç getirecekler. Bize güç lazım. İki, bir... Harika hocam. Hemen bir rush moduna giriyorsunuz. Hadi rush, rush, rush. Bana güç verin. Yey ha o iyi, iyi. Güzel güzel. Bir de sizden alırım aynısını. Harika olur ve sizden böyle muah, tatlı mı tatlı bir güç alırım harika olur. Şimdi kaç kaldı? Bana 41 lazım şu an. Siz bana kaç verirseniz hadi raşlarsam da bile toplamda 24 gelir. E sonraki şeyi alırız. 5 dakika içinde bitirmiş olacağız bu görevi de. Mutluyum. Hey e Harika. Hemen raşlayalım bunlarda. Raşlayın abi, raşlayın. Hadi yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız asanlar. Yes. Harika. O sizin 5 dakikanız varmış lan. Tamam. Tam buradan hallederiz. O güzel yemek ve su da iyi gördüğü. Buradaki ee, alfabıların hepsini buralara koydum. Ve sığınağımızda iyi oldu. Sen ne halendesin ne yaptın? Sen yine buradaki şeyleri öldürüyorsun. O haydutlardan şey olmuş. Korumuş kendine. Saldır kızım ne olacak ya haydutlar senden daha mı güçlü? Değil. sen daha güçlü değil hep saldırıyorlar zaten bize. Kapıda durduruyoruz onlar. Şuraya geçemiyorlar da. Geçseler de zaten burada. Kubilay var. Kubilay elindeki altı patlarıyla durdurur onları. Ha, geldi bu. Öf, iki kaldı ya. Hadi oğlum yaparsınız lan. Yüzde kırk ihtimal. Bitirirsiniz bu görevi. Yay, bitti. Yay görev bitti. Eşimlik görev ne? Scrap on weapons or outfits. Aa fazla istiyorum ama o kadar yok ki. Şu an kadar o kadar toplamadık. Neyse, artık, artık başka bölümlerde. Sen geri mi dönsen ya acaba? Sen dışarı kaldığın zaman ölüyorsun beni. Sen dışarıda unutuyorum. Tamam hadi bununla savaş. Seni geri çağırayım. Şey 20 dakikaları dışarıdasın ama. ha arka 30 kapağım var. Ee, bir de şey getirdin. Senden bunu istedim zaten. Süper. Ve ahbaplarım e, Nükleer Taylor ve Yılan Joe'nun e, yanında bu videoyu da burada sonlandırıyorum. E, gayet düzgün bir ilerlemenin, Düzgün bir e, gelişimin. Ee, içindeyiz. Sığınağımız, sıcak yuvamız bir yerden bir yere gidiyor. Tam bir ahbaplar sığınağı oldu artık ve e, aydınlık, güvenli bir gelecek. Nükleer Taylor'ın radyoaktif ışığı altındaki güvenli bir gelecek. Bizleri bekliyor. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek vermek için aşağıdaki bu butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.